Merhaba, sizlere aşırı akım nöreleri diğer ismiyle termik hakkında bilgi vereceğim. Aşırı akım nöreleri içerisindeki bir metal eleman vasıtasıyla motor devrelerinde motorun iki faza kalması veya motorun aşırı akım çekmesi durumunda Üzerlerindeki normalde kapalı kontakları açarak veya normalde açık kontakları kapayarak motorun dışı kalmasını sağlanan sağlarlar. İsterseniz onu buradaki kontaktör üzerinde, kontaktör ve üzerinde anlatalım. Motor koruma şalterleri gibi e, aşırı akım veya termik ödeler 3 fazı birden kesme özelliğine sahip değillerdir. Bunların içerisinde sadece aşırı akımlarda açma yapabilmesi için ee, bir termik eleman vardır yani bir, bir metal eleman vardır ve e, motora giden uçlar kontaktöre geldikten sonra kontaktör çıkışında termik röleye gelirler termik rolede her 3 faz birer bir metal elemandan geçirdikten sonra motora verilirler motorun aşırı akım çekmesi durumunda bu bir faz üzerinden de olabilir iki veya fazların 3 de aşırı akım çekmesi durumunda bir metal eleman içeride yamulur bu yamulma e, bir termik övü üzerindeki veya aşırı akım üzerindeki 95-96 nolu normalde kapalı kontaklarını açar. Bu normalde kapalı olan 95-96 nolu kontaklar kontaktörün bobin devresine seri bağlıdır ve bu kontakların açması ile birlikte kontaktör enerjisiz kalarak motoru devre dışı bırakır tenlik röleler yapı olarak iki tipte yapılırlar. Az önce görmüş olduğunuz gibi ya kontaktöre aküyle bağlanacak tipledirler. Bu tenlik rölelerimiz veya aşırı akım bu tipledir. Dikkat edecek olursanız burada şunu öne çıkaralım, 3 adet bağlantıcu vardır. Bu 3 adet bağlantı noktası kontaktörün ana kontaktörün çıkışına bağlanır. Motor akımı kontaktör üzerinden buradaki bağlantı uçlarına gelir ve daha sonra termik ürünün çıkış klemenslerinden motora bağlantı yapılır. Aynı seri kontaktör ve termik ürünün birbirlerine alıp olarak bağlanabilirler. Bunun için kontaktör ve termik ürünün üzerinde tırnaklar vardır. Bu tırnakları yerleştirdikten sonra termik ürünün uçları bakın, bu şekilde kontaktörün klemenzlerine geçti. Daha sonra kontaktör klemenzleri sıkılabilir. Şimdi bu a kupla bağlanan e, termik üreler veya aşırı üzerinde e, bazı kablolar görebilirsiniz. Bu kablo dikkat edecek olsanız buradaki A2 kremensine gelmektedir. Bu kullanım yeri veya bunun e, bulunma nedeni şudur. Kontaktörlerde A1 ve A2 bobin girişleri bulunmaktadır. Dikkat edecek olursanız e, şu kontaktörümüzü ele alalım. A1 ve A2 bovin bu uçları bulunmaktadır, eğer bunun peşine akuple bir termik bağladığımızda bu termik role, şurada da görebileceksiniz, termik role, bu arasında kalan kısımdaki klemense yani termik ve kontaktör arasında kalan klemense bovin klemense, kontaktörün bovin klemensini kapatmaktadır. Öyle bir durum söz konusuysa ve kontaktörün bu tarafında da A1 ve A2 klemensleri bulunuyorsa e, termik röleyi yerleştirmeden önce bu uç e, kontaktörün A2 klemensine bağlandıktan sonra termik röleyi yerine oturtulur. Bu sayede kontaktörün A2 bobin ucu termik röleyi çıkarılmış olur. Burada mavi bir termik röleyi görmektesiniz aşağı akım ölüsünü görmektesiniz. Burada ise dikkat edecek olursanız uçlar e, kablo veya bağlantı ucu şeklinde değil, kremensizel şeklinde dışarıya çıkılmıştır. Termik role giriş ve çıkış uçlarını burada görüyorsunuz. Şimdi bu tip termik roleler nerede kullanılır isterseniz onu söyleyeyim. Şimdi üzerinde göstereyim size, bu iki farklı tip ama olsun anlatmamız açısından. İleri geri devrelerde kontaktöre şebek eden enerjiyi verdikten sonra bu çıkışlarına motora gidiyoruz ve diğer geri kontaktör üzerinden veya diğer kontaktör üzerinden iki fazın yerlerini değiştiriyoruz. Bu devrede, bu devrede eğer akuple bir e, termikoyla bağlayacak olursanız diğer kontaktörden gelen uçları bağlayabileceğimiz klemenzler şu anda ortada yok hepsi termik ölenin altında kaldı. Eğer bu uçları termik ölenin çıkışlarına bağlayacak olsak motor bir yönde koruma sağlayacaktır, diğer yönde koruma sağlayacaktır. Bu gibi durumlarda iki bağımsız kontaktöre yine bir adet bağımsız termik öle bağlayarak fazların yönünü değiştirip daha sonra termik öleye gidip buradan motora gidebiliriz. Hayır kullanılan termik ölenin artık çok fazla sürümü olan çok fazla stoklarda tutulan termik ölenin aşağı kılığına değil. Onun yerine e, yine akuplasta bağlı aşırı akımın, e, kullanıyor fakat bunun harici bamsu olarak kullanılması gerektiği durumlarda e, şu şekilde bir aparat veya şu şekilde bir parçası bulunmakta. Bu parçaya gelip e, bizim harici temel oturtulduğu zaman bakın dikkat ederseniz parça yüzeyinde klinanslar bulunmakta. Bu Diğer taraflarına benim e, aşırı klimenin veya termik ünitenin e, uçları getirdim, oturup sıkaldıktan sonra diğer klimansın diğer taraflarından da motor devresi veya kontaktör devresine bir dişer sağlanmaktadır. Şimdi termik ünitsindeki ayarlardan size biraz daha bahsedeyim. E, o ayarları isterseniz buradan anlatalım. Şimdi Termiköre üzerinde çeşitli ayar vidası ve butonlar bulunmaktadır. Öncelikle ayar vidasından bahsedelim. Bu ayar vidası, bu termikörenin e, koruma yapacağı akım ayarını ayarlamamıza, koruma yapacağı akım değerini ayarlamamıza yarar. Dikkat edeceğiniz, elimizdeki termiköre 10 amperden 16 amper arasında bir e, sağda ayarlandığı takdirde koruma yapmaktadır. Şu anda akımı kaç amper ayarlayalım? Örneğin 12 amper ayarlayalım. Şu anda termiğimizin akım değeri 12 amper'e ayarlanmıştır. Üzerinde bir adet test butonu vardır. Bu test butonu termiğimizin çalışıp çalışmadığını bize göstermek içindir. Bu test butonuna bastığımızda içeride 95 96'nın olduğu kontaklar Dışarıdan müdahaleyle açılacak 90-98 normalde açık kontak varsa bu müdahale kapanacaktır. Bunun üzerine bir diğer buton veya ayar vidası da diyebiliriz buna HA ayar vidası da. bu hand manuel aysa ise otomatik anlamına gelir bunu eğer biz hand kısmına getirirsek ki şu hand kısmında motorumuz herhangi bir nedenden dolayı aşırı akımcı yapı çekecek olursa termik bölüm atacaktır. Attığında şuradaki yeşil pulun veya yeşil pinin dışarı çıkmasıyla görüyorum. Eğer termik bölüm soğuduktan sonra yani bunun içerisinden geçen artık akım kesildi ve e, akım kesildiği için içerisindeki bir metal elemanlar eski hallerine geri geldi. Eğer ben bunu H pulumda bırakırsam 95 96 oldu açılan kontak tekrar kapanmayacaktır. 95-96'un olduğu açılan kontakt kapanabilmesi için benim tekrar bunu kurmam gerekmektedir. Bakın şu anda buradaki mavi e, seççi komütatörü veya seççi e, butona bastığımda yeşil pümün içeri girdiğini gördünüz. Şu anda 95-96'un olduğu kontaklarım tekrar kapandı. Eğer ben bunu A'ya getirecek olursam ki demin de söylediğimiz gibi otomatiktir bu. E, dikkat edecek olursanız e, içeride bu mavi buton ve ayar bir eee görünür kaldı. Bundan sonra benim terlikveren açma yapsa dahi bakın şu anda açma yapıyor. Manuel olarak açma yaptırıyoruz. Bu butonun yeşil pimim çıkmayacaktır. Otomatik aldığımız için, otomatiğe aldığımız için içerisindeki bir metal elemanlar soğuduğunda e, bir metal elemanlar eski konumlarına kendiliğinden gelecekler ve esik konumlarına geldiğinde 95-96 nolu kontaklar açılan kontaklar dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan e, soğuyan bir metal ile birlikte tekrar kapanacaktır. Şimdi elimizde bir başka model aşırı akım ünitesi var. Bu aşırı akım üresinde e, ayıp akım ayarları ile oynanmaması için o bölge kapatılmış. Hatta daha sonra müdahaleler engellemek için mühürlenebilecek veya kilitlenebilecek bir tane de plastik çıkıntı koymuş. Kapağı açtık şu anda. Bunda ayarlar biraz daha farklı. Burada yine bakım ayarını yapabileceğimiz bir adet ayar vidası bulunmakta. Onun haricinde test yapabileceğimiz bir kısım var. Şu anda test diye bakın dikkat ederseniz ok yönü göstermiş. Şu anda testi aldım. Şu anda termime açma yaptırdım. Bakın butona basarak eski haline geri getirebiliyorum. Şimdi manuel veya otomatik veya e, hand veya otomatik kısmını ise buradaki e, pimi veya plastik parçayı kaldırarak yapabiliriz. Şu anda H konumunda, hand konumunda bunu aşağı doğru otomatiğe çektiğimizde ise tam olarak otomatik konumda olacak. Yine test yapalım. Bakın otomatiğe aldığımızda testten elimizi çektiğimiz zaman kontaktör eski konumuna geri gelmekte. Tekrar hand konumuna manuel konumuna alalım. Şimdi miktar mikrolerinin açıp içine bakalım isterseniz. Şu üst kapağını bir aldık. Şu anda çok fazla bir şey görmemizi beklenmedim zaten burada. Şu yandaki vidalarla Şurada bir de bağlantısı var. Şöyle bir de bağlantısımız var. Bu söktüğümüz eski bir ürün olduğu için. Şimdi termik ölü içerisindeki bir metal elemanları görmektesiniz. Bunlar dikkat ettiğiniz gibi şöyle açtık. Endirekt ısıtmalı bir metal elemanlar. Bir metal elemanlar arkadaki klemens bağlantısını görüyorsunuz. Bir metal elemandan geçtikten sonra e, burada e, bir şeyin, tam bir klemansın diğer klemansına gitmekte. Bir metal elemanların hareketiyle şuradaki parça ileri ve geri hareket etmektedir. Dikkat ederseniz bir metaller eğildikçe bu parça ileri ve geri hareket ettirmektedir. Bakıp ağır hareket ettireceğim. Ağır vidası, akın ağır vidası mekanizmanı hareket ettirmekte ve e, Açıklığı değiştirmektedir. Bakın şu anma dikkat ederseniz şu yayın altındaki şu parça, şu kısma dikkat edin. Var, e, bu Aşağıdaki evet, mekanizmayı ne yaptı? Paralığı açtı. Paralığı açması demek e, bir metal ölümünün mekanizmayı harekete geçirebilmesi için daha fazla eğilmesi. Yani daha fazla akım çekmesi anlamına gelmektedir. gerekir. Şurada ise Bu normal mekanizmasını görüyorsunuz. Bunlar şu anda gözükmüyor. Hemen yani arka tarafları 45, 46, 47, 48, 48 yerli kontakları malumluyette. Şimdi 05 amper akım değerine sahip en direk ısıtmalı elemana çok daha yüksek değerlerde akım uygulayacağız. Ve bimetal elemanın eğilmesini seyredeceğiz. Şu anda akımı bimetal elemanı uyguluyoruz. Akım uygulandı ve dikkat ederseniz bimetal elemanda ından başladı Akın bir metal eleman yyla dikkat ederseniz aradaki farktan bir metal eleman yunu görebilirsiniz buradaki bir metal eleman uygulamış olduğumuz akım değeri 2.8 amper. Şekildeki devremizde kontaktörümüzün çıkışına bağlı olan akup ve termik rölemizi görmektesiniz. Kontaktörümüzün A1-A2 bobin uçları termik rölemizin normalde kapalı 95 96 olduğu uçları üzerinden beslenmektedir. E, şu anda kontaktörümüze enerji verdiğimizde çıkışındaki yükü çalıştıracaktır. Bu yükümüz e, termik rölemizin akım değer olan 1 amper üzerinde olduğu için, e, aşırı yüklü yüklenmiş olacaklar sistemimiz veya diğerimiz ve termik bölümümüzün e, atışını izleyeceğiz. Evet, şimdi enerjiyi verelim. Enerji verdiğimizde bakın iki amper akım çekmekte. Hemen dönelim termimize. Evet bakın şu anda termik bölümümüz açma yaptı ve dövüğü neresine kesti